Pirana Oyuncu Kulaklığı Ürünle ilgili ilk bakışa geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapacağım. Videonun sonundaki ankete katılmayı unutmayın. Çünkü bu ankette kaç kişinin tercih edip etmediğini görebileceğiniz gibi aynı zamanda açıklama kısmındaki internet adresinden de ürünle ilgili alternatif fiyatlara ve kullanıcı yorumlarına ulaşabilirsiniz. Gelelim Pirana Oyuncu Kulaklığına Oyuncular için özel tasarıma sahip olan kulaklıkta kulak üzerine yerleştirilen mavi led aydınlatma sayesinde kulaklıklı mikrofona çok güzel bir hava katılmış. Kulaklığın kablosu özel kumaş ile kaplanmış. Üzerine ses ayar fonksiyonu eklenmiş. Sol kulağa konumlandırılmış mikrofon sayesinde oyun esnasında sesli konuşmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda mikrofon 120 derece dönebiliyor. Uzun süre kullanımda konforu sağlayabilmek için kulaklık yumuşak süngerlerle kaplanmış. Özellikle derin bas ve tiz sesleri sesleri bu kulaklıkta daha net. Aynı zamanda hem USB üzerinden hem de iki adet jack sayesinde mikrofonu ve kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. Kulaklığın kablosu kablo uzunluğu yaklaşık 2 metre hemen konuyu toparlıyorum bana kalırsa fiyatına göre çok güzel bir ürün Eğer ihtiyacınız varsa kaçırmayın derim bana kalırsa tek olumsuz yönü kablolu olması ama siz bunu sıkıntı yapmıyorsanız düşünmeden alabilirsiniz ama hala içinizde bir tereddüt varsa ve kullanıcı yorumlarını da merak ediyorsanız açıklama kısmındaki internet adresinden bu yorumlara ulaşabilirsiniz Ayrıca aktör ürünler gelir gelmez sizler için ürünleri yerinde inceleyeceğim bu incelemeyi kaçırmamak için abone olmayı unutmayın hemen